Selamlar dostlarım, benim İmrcan. Bugün sizlerle çok güzel bir çekiliş ile karşınızdayım dostlarım. Discord'umuzda şu an tamı tamına 500 Robux Game Pass çekilişi yapıyoruz ve bu çekilişi abonelere özel değil, herkese özel yapıyorum. Yani aranızda katılmak isteyenler varsa arkadaşlar Discord sunucumuza gelip katılabilir ve böyle çekilişlerin devamı için de destek vermiş olursunuz. Artık ara ara böyle çekilişler yapacağım ve sizlere arkadaşlar Robux kazandırmaya çalışacağım. Canlı yayınlarda falan gamepad satın alımı yapacağım. Sizler de arkadaşlar Discord sunucumuza gelerek katılabilirsiniz. Çekilişin şartlarından bahsediyorum. Zaten ilk olarak Discord sunucumuza gelip çekiliş odasındaki bir tane tike basmalısınız. Şu an zaten ekranda gözüküyor. İkinci olarak ise dostlarım. C.L. Yusuf kanalına ve Emircan RS kanalına abone olmak zorundasınız. Bunları da kontrol edeceğiz. Tek şartlar bunlardır dostlarım. Sizler de katılabilirsiniz. Bana çıkmaz da şansınızı deneyin. Benden size söylemesi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.